Merhaba arkadaşlar. İnternette kendime çizim kalemi seti arıyordum ve bu arayışım sırasında önüme çok uygun fiyatlı bir çizim kalemi seti çıktı. Açıkçası şaşırdım. Bu kadar uygun fiyata ne kadar iyi olabilir diye düşündüm ve sonra dedim ki bunu neden kanalımda incelemiyoruz. Hemen aldım. Kendime hala kalem arayışım devam ediyor. Henüz seçim yapamadım. Fakat bunu da kesinlikle denemek istedim. Ne kadar iş görür, yeni başlayanlar için uygun olur mu şeklinde beraber inceleyelim istedim. Sadece adres kısmını soktum. Henüz paketi hiç açmadım. Beraber açalım istedim. O zaman internetteki en uygun fiyatlı çizim kalemi setini inceleyelim. Arkadaşlar bu şekilde bir tane karton kutuya koyulmuş. Direkt pat patı falan hiçbir şeye sarılmamış. Umarım yere düşmemiştir. Yere düştüyse içindekiler kırılmış olabilir. Yani kalemi açtıkça içinden parça parça kalemler ayrılabilir. Umarım yere düşmeden gelmiştir. Çünkü pat pat yok. Kutuyu kaldıralım. Hop. Şimdi günümüzün markası Fatih arkadaşlar. Üzerinde... Teknik çizim kalemi yazıyor ve profesyonel sanat seti diye geçiyor. Açıkçası profesyonel yazmasına da biraz şaşırmıştım. Bu sebeple de denemek istedim. Yerli üretim olduğu yazıyor. İçinde 5H'dan 5B'ye kadar HB'den 2 tane olacak şekilde bir set var. 2 adet umarım içindeki dereceleri doğrudur. Kırılmaya karşı özel yapıştırma sistemi olduğu söyleniyor. Şurada yazıyor. Arkası da bu şekilde. Şöyle göstereyim tekrar. Fatih. Teknik çizim kalemi. Profesyonel sanat sesi. Bakalım gerçekten profesyonel sanat setimi. Hemen açıyorum. İlk önce şeyi kontrol etmek istiyorum. Üstünde yazan numaralar gerçekten geldi mi? Beraber bakalım. Arkadaşlar içinden çıkan numaralar doğru. HB'den 2 tane var ve 5B'den 5H'a kadar 12 adet kalem seti gelmiş bulunmakta. Arkadaşlar bu arada fiyatını söylemedim en uygun fiyatlı diyorum ama gerçekten uygun fiyatlı bu 12 liraya çizim setini 17 liraya aldım şimdi dilerseniz deneyelim Adet olarak hiçbir sorun yok numaralarda doğru görünüyor bakalım çizimde de iyi mi Beşhaş ile başlıyorum ve sonrasında size yorumlarımı yapacağım Arkadaşlar şimdi yorumlarıma başlayabilirim. Temel bir açıklama yapayım öncelikle. Haşa gittikçe kalem, kalemler sertleşir ve B seviyesine geldikçe de yumuşarlar. Ve haşta daha silik renkler olması gerekir. B seviyesi arttıkça da daha koyu tonlar elde ederiz. Şimdi kalemlerle ilgili ilk böyle elime aldığımda ilk hissettiğim kalemin bayağı sert olduğuydu. Yani 5 haşta gerçekten aşırı sert bir yapı tutuyordu. H olduğu için şaşırmamak gerekir diye düşündüm. Ama elime diğer B serisini aldığımda da biraz sertliği hissettim. Faber Castell'de de onu hissediyordum. Bu benim için sorun değil ama sizin için sorun olabilir. Bilmiyorum. Ee, şöyle göstereyim. H serisine geldiği kalemler ton olarak açıldı. Bu kısımda bir sorun göremiyorum ben. Özellikle HB'den iki tane koymalarını çok sevdim. Ben normalde B ile yaparım çizimlerimi fakat Bundan sonra HB'yi de deneyeceğim mutlaka. İki tane koymaları da gerçekten iyi olmuş. Özellikle HB'nin hissini çok sevdim çizerken. Ve daha sonrasında Bey'den bu kadar umutlu değildim. Daha böyle silik bir şey çıkar diye düşünüyordum. Ama koyuluk olarak bakayım. Işıktan yani ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Bir ışığı değiştireyim. Yani 5B'den gerçekten beklediğimden daha fazla bir sonuç aldım. Hemen başka bir 5B ile kıyaslayalım. Mesela burada Lyra'nın 5B'si var. Lyra'nın 5B'sini ben bir çizeyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Farkı bilmiyorum. Biraz bastırayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Layra'nın 5B'sinden bile daha koyu geldi bana. Yani hemen hemen aynılar aslında. Ki Layra iyi bir marka. Yani Layra ile 5B'sinin yarışması hoşuma gitti arkadaşlar. Bu kadar uygun fiyatı böyle bir 5B'ye de etmemiz güzel. Şimdi sorunlara gelelim. Gördüğünüz gibi kalemler parlıyor ama Lyra da parlıyor. Lyra'yı çoğu yerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Fiyat olarak bir tık daha pahalı bir kalem. Ama gördüğünüz üzere hepsi parlıyor. Yani parlama için bu fiyata bir şey diyemeyeceğim. Fiyat performans ürünü gibi geldi bana çünkü. Parlamayı Faber de yapıyor. Hem de ışıl ışıl Faber de parlıyor. Onu da hemen göstereyim. Hatta elimde 7B Faber var. Onu da göstereyim. Arkadaşlar mesela şu an Fober de parlıyor, Lyra da parlıyor, bizim Fatih, yeni denediğimiz Fatih de parlıyor. Parlamaya dair yorum yapmayı düşünmüyorum çünkü gördüğünüz gibi 3 markada parlıyor. Ve şu an incelediğimiz uygun fiyatlı Fatih kalem seti. O yüzden parlamayı geçiyorum arkadaşlar. Şimdi dağılma konusuna gelmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız dağılsın istiyor. Bazı arkadaşlarımız dağılmasın istiyor. Dalmayı yapabileceğim bir peçet alayım hemen ya da kulak çubuğu alıp geleyim. Şimdi dalıp dalamadıklarına bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbiri, bunları da denedim karşılaştırma yapabilmek adına. Hiçbiri güzel şekilde dağılmadı. Bu aldığımız sette de dağılmam. Yani İlla ki kendini bir dağıtıyor. Hafif bir esrafa bir şeyler saçıyor. Ama hiçbir zaman istenen görüntü bu değildir. Yani dağıldığı zaman altta o çizim izinin kalmasını kimse istemez. Bu sebeple dağılma konusunda sınıfta kaldı diyebiliriz. Ama ben çizim yaparken dağılma yaptırmıyorum arkadaşlar. Bunu demiştim başka bir videomda da. Bizde ders alırken e, peçete vesaire kullanmak yasaktı ve hocalarımız bunu doğru bulmuyordu. Ama tabii ki çizim tarzınıza kalmış bir şey. Ben yapmıyorum. Eğer yapacaksanız dağılma yapacak falan arıyorsanız hiçbir şekilde dağılmıyor diyebilirim. Yani şunu dağılmadan sayamam arkadaşlar. Sadece etrafını biraz kirletti falan diyebiliriz. Gördüğünüz gibi o kadar dağılma yapmama rağmen bastırdım da biraz. Altta çizdiğim her şey belli oluyor. O tüm çizgileri, tüm bastırma görüyoruz. Hiçbir şekilde dağılmadı. Arkadaşlar gelelim tavsiye ediyor muyum, etmiyor muyum? Şimdi dağıtma yaparak çizim yapıyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama onun haricinde tüm eskiz çalışmalarınız için... Gayet yeterli bir set olduğunu düşünüyorum. Şu anda bulabileceğiniz en uygun fiyatlısı bu. Ve fiyatına göre kalitesine de normal diyebiliriz. İş görür mü? Kesinlikle görür. Dereceleri de gayet güzel koyuluk seviyesinde beğendim. Kesinlikle alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sponsorlu bir video hiç değildi. Önüme düştü ve sizinle birlikte denemek istedim. Ve geçen not alıyor arkadaşlar. Yeni başlıyorsanız ve ya da uygun fiyatlı bir gölgelendirme yapmak için bir set arıyorsanız, çizim yapmak için set arıyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer bu videoyu sevdiyseniz daha fazla inceleme videosu çekebilirim. Ben de sizlerle birlikte denemiş oluyorum kalem setlerini. Gayet güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.